Sevgili Boğalar, yükseleni Boğa Burcu olanlar ve Ay Burcu Boğa olan sevgili takipçilerim, evet unutmayın ki bu hafta kendi toplantılarınızın çok yoğun olacağı, sizi yıpratan konuların daha hareketli olacağı, yeni dosyalar, yeni oluşumlar, kendinizle alakalı yaratıcı fikirleriniz, gireceğiniz her anda ışığınızın yüksek olacağı bir hafta. Unutmayın 23 Ocak'ta venüs satron kavuşumu sizin kendi konularınız, iş konularınızla alakalı noktada yeni açılacak fırsatlar, kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz ve bunlarla ilgili yaşayacağınız sorunları önleme. Yani hani eskiden kendinizi anlatamıyordunuz ya bu hafta bunları anlatmak için. ideal bir hafta. Aynı şekilde 23 Ocak'ta güneş Satürn kavuşumu gerçekleşecek. Satürn kavuşumu gerçekleşecek. Bu da fikirler, iş ortamındaki rahatsız olduğunuz insanlarla fikir uyuşması, kendinizi daha doğru ifade ederek haklarınızla alakalı hani tırnaklarıyla geldiğim noktanın savaşını başlatıyor. 27 Ocak'ta Venüs Balık burcu geçişiyle birlikte fedakarlık yönünüzün nerede fedakarlık yaptığınızı, kim için fedakarlık yaptığınızı o yüzden e, hayal kırgınlıklarınızı geride tutarak bulunduğunuz iş alanında özellikle kurumsal alanda çalışıyorsanız yer değişimi ve haksızlıklarla ilgili masa değişimi bu masa benim diyeceğiniz bir hafta e, ve özellikle de yöneticilerinizle aranızdaki sıkıntı gerginlikleri daha sadelik ifade ederek kendinizi ispatlayacaksınız. Ve bulunduğunuz firmayı bırakıp kendinize farklı bir alanda iş kurmak ve üst düzey projelerinizle ilgili kendi firmamı kuracağım diyorsanız acele edersiniz. Mayıs'a doğru bunu doğru Mayıs sonrası bunu yapmanız sevgili boğalar sizin için daha radikal daha sağlam adımlar atacağınıza gösteriyor. Devletle alakalı noktada uzun süredir rahatsız olduğunuz belediyede, maliyede ya da devlete bağlı bir kurum derseniz, yer değişiminizle ilgili uzun süredir red cevabı almaktan çok fazla yoruldunuz. Değişimlerle alakalı noktada tekrar şansınızı deneyebilirsiniz. Bu fırsatlarımız aydınlığa kavuşacak. Polis ya da asker ya da savcı, hukuki süreçte ya da devletle alakalı silahlı görevli kişi olan seniz asker olabilirsiniz. Ani e, gö görevlerinizde yer değişimleri, ani değişiklikler sizi yıpratabilir. Buna hazırlıklı olun diyorum. Aynı şekilde kendi işinizi, aile bağlantılı işler yapıyorsanız, kazancınızla alakalı tekrar aile finansınıza masaya yatırıp kim daha doğru harcıyor, kim yanlış harcıyor, bunları toparlamamız lazım. Çünkü bu bir buçuk aylık süreçte. Maddi dengeleri toparlamadığınız takdirde Mayıs'taki fırsatlarınızı tekrar sıkıntıya sokmanızı uyarabilir. Bu ara seyahatler, yurt dışı ile ilgili yapacağımız toplantılar getireceğimiz seyahatlerde yeni oluşum, yeni çevre size ayrı bir renk katacak. Sadece belki siz bazen hani ben ne işim var dediğimiz noktada başarı odağınızı görmeniz lazım. Geçmiş ayet iş konularınızla ilgili iftiralar... Yaşanan bazı konularla ilgili sizden özür dileyecek geçmiş insanlarımız var. Buna da şimdiden hazırlık olun. Çünkü kendi güvenceniz ve siz haklıydınız. Onlar size iş noktasında zarar verdi. Ama para konularınızla ilgili yasal devam edecek pürüzleri ihmal etmemeniz gerekiyor diyorum. Ve bu ara içinizdeki sanatçı yönünüz, yazarlık yönümüz daha ön planda olacak. Para bunlarla ilgili eğitim alarak kendi altyapımızı romantik ve içsel dünyamızdaki yaratıcı kimliğimizi oturtmamız lazım. Uzun süredir ki eğer ki astroloji, kozmik enerji bu tarz meraklarınız varsa gökyüzü bu konuda sizi destekliyor. Hem kendiniz için hem geleceğinizle ilgili bu tarz eğitimler alarak kendinizi güçlendirebilirsiniz. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin ani yer değişimi biraz sizi yıpratsa da sizin de parasal konularınızdaki harcamalarınıza dikkat etmeniz lazım. Çocuklarınızla iletişimi düzeltip ufak tefek taşınmalarınız söz konusu olacak. Kararsız kaldığınız gözüküyor ama buradan çıkmanız sizin nefes almanız demek olarak gözüküyor. Okuyan sevgili gençler, özellikle duygusal hayatımız, romantik yönümüzde çok farkında olduğunuz evreleriniz var ama eğitim konularında hedeflediğiniz başarıya tekrar odaklanmanız lazım. Biraz kafa dağınıklığımız var. Evet sevgiliniz sizi seviyor ama siz eğitiminizi sevmeniz, daha yoğun hissetmeniz gerektiğini düşünüyorum duygusal olarak kendini yalnız mutsuz de uzun süredir yani son bir yıldır ilişki yaşayamayan sevgili boğalar için evet alternatif tanıştırmalar sürpriz sosyal ağlardan tanışacağınız insanlar sizin ruhunuza odaklanabilir. Siz de biraz enerjinizi bu konuda toparlamanız lazım. Geçmişe dönüp beklenti içerisinde olduğunuz kişinin hayalleriyle yaşıyorsunuz. Artık orası bir hayal kırıklığı. Bunu iyileştirmeniz lazım. Uzun soluklu ilişkilerde evlenme ve evlenmeyle alakalı aile bireylerde ortak masaya oturulacak ve herkes kendi duygusal yönünü doğru ifade ederek tarih, gün, günle alakalı noktalar belirlenmiş olacak. Müzik hayırlı olsun. Güzel mutluluk olsun diyorum. Bir de uzun uzunluktu rahatsız olan çiftler bu konuda gerçekten anlayış noktalarınızda terslere düştünüz. Her iki tarafta zıt, zıt evrede artık veda edip kendinize yeni yol bulmanız lazım. Eğer bu ilişkiyi devam ettirdiğiniz sürece gözleşi dökeceksiniz dökmeye mahkumsunuz. Çünkü hep alttan alan, hep fedakarlık, hep aynı noktadasınız. Ve bu noktalar sizi yıpratıyor. İş yerinizde etkilendiğiniz ya da beğendiğiniz kişi arasında onun hayal dünyası size uygun değil. Siz gereksiz flotenik noktalarından çıkmanız gerekiyor. Sevgili ev hanımları evet çok yoğun, stresli ve özellikle işinizin iş krizi, ekonomik yetim, yetememenin evresinde verdiği rahatsızlıklar ve bu ara alışveriş enerjiniz çok fazla var. Çocuklarınızın ve sizin ihtiyacı durumu da hani bilançonuz bir noktada bunu iyileştiremiyor. Ufak ufak şeyler alarak şubat sonuna doğru daha rahat şeyler alacaksınız. Telaş etmeyin. Endişe etmeyin. Eninde sonunda hayalleriniz sizin için olacak. Aile apartmanında, aile bağlantılı, mallarla ilgili biraz konuşmalarda siz biraz dış dışlanıyor olabilirsiniz. Bu konuda fevri konuşmalar biraz sizi incitebilir, eşiniz bunları çözecek, panik yapmanıza gerek yok. Doğru ve adaletli haklar paylaştık ama daha bunlar için çok uzun süre. Şimdi eğer bunların evresine girersek halimiz mağdur kalır bunu unutmayın diyorum. Her şeyden önemlisi şunu unutmamanız lazım. Size ait annenize ya da size ait haklarla ilgili ailenizin sizi destekleyeceği noktalar var. Bunu gözden geçirerek daha sağlıklı planımızı, kredi kartımızı, borçlarınızla alakalı noktaları ödeyerek rahat alışveriş evresine de girebilirsiniz. Evet bir de şunu unutmayın. Evle ilgili uzun süredir e, çözemediğiniz giderler, özellikle banyo giderlerinizle alakalı sorunlar her geçen gün sıkıntı içerisinde ve çocuklarınızın arka odasında rutubetle alakalı sıkıntılarımız var. ihbar etmeyin diyorum dedim bile. Sağlık olarak özel, pardon. Sağlık olarak özellikle bu ara küçük operasyonlar, küçük ve estetik dokunuşlar içerisindesiniz ve kaş yaptırma, kaş sildirme konularımız yoğun. Cilt alerjimiz ve ağza enfeksiyonlarımız, aflarımız olabilir. İhmal etmeyin. Evlenmiş, ayrılmış çiftlerimiz için bu ara gökyüzü çok güzel destekliyor. Yeni fırsat, yeni oluşumlarla ilgili size renk gelecek. Yalnız bu ara fazla nazara geliyor olabilirsiniz. Bol dua okuyarak enerjimizi değiştirebilirsiniz. Efendim hoşçakalın. Sevgili Başaklar, Yükselen Burcu Başak olanlar, Ay Burcu Başak olan güzel takipçilerin üçünü birlikte dinlemeyi unutmayın diyorum. Evet sevgili Başaklar. Bu ara iş evraklarınız, yoğun, maliye, belge, bu tarz koşturmalarımız, iş kere gideceğimiz ödemelerin yoğun olacağı bir hafta. Ve özellikle otorite figür insanların size fazlasıyla yük üstüne yük katacağı ve aynı şekilde bunların hepsini en iyi şekilde başaracağınız bir noktadasınız. 23 Ocak'ta Venüs-Satürn kavuşumu. Sizin planlamadığınız, planlıyorsunuz ya planlamadığınız gibi değişecek ve hiç olmayan şeyler hayatınıza olumlu ve aydınlık şekilde bir girecek. Bence siz farkın disipline girmeyin bu hafta. Relax, sakin olun. Siz istediğiniz gibi değil. Rabbimiz size sunacağı yeni kapıların fırsatlarıyla birlikte kendinizi daha başarıda hissedeceksiniz. En azından takıntılarınız bitmiş olabilir. Bu da iyi gelecek. Evet, yerinizle alakalı hak, veriliş, konum, para konulu ve primlerinizle ilgili masaya yatıracağımız ve madalyanız ödülünüzü alacağınız bir hafta yani siz başardınız tebrik ediyorum kendinizi gösterdiniz tebrik ediyorum biraz daha dağınık olun daha çok şeyler başaracaksınız Çünkü sizin kafa beyniniz o kadar güzel ki e, Finans sektörü banka sektörü alım satım sektörü para sektöründe çalışıyorsanız bu hafta özellikle borsa dersiniz ve dijital alanlarda borsa biraz kritik bir noktada dikkatli olun. Herhangi bir hata sizi zarara, müşterinizi zarara sokabilir. Dikkatli ve kontrollü olmanız gerektiğini uyarıyorum. Eğer kurumsal bir alanda insan kaynakları içerisindeyseniz, bulunduğunuz ekibin daha tavrı, davranışları ve düzeltemediğiniz konularla ilgili biraz daha etmeniz gerekiyor. Çünkü burada sizi zorlayan rakipleriniz var. Dikkatli olun efendim. Eğer ki bulunduğunuz noktada masanız belirsiz, yani hani orta orta gibiyseniz, gibiyse. Yerinizle alakalı sizi seven üstünde insanlar var. Ben... Siz yerinizi küçümsemeyin. Burada yavaş yavaş sili olup daha güzel noktalar elde edeceksiniz. Yeter ki siz ne istediğinizi bilin istiyorum. Devletle alakalı kurum derseniz bu ara devlet yönünüzün, devlet bağlarında seyahatler, işkeleye gideceğiniz Ankara seyahatleriniz, Adana seyahatleriniz ya da farklı Almanya, Avusturya seyahatlerinizin daha yoğun olacağı bir nokta. O yüzden hem vizeleriniz hem pasaportunuz bunları bir kontrol edin. Uzun süredir bunları kullanmadınız ihtiyaç olacak. aile ihtiyacında bulamayabilir. Krizler yaşayabilirsiniz diyorum. Aileniz saat vergi borcu, araç borcu, toprak borcu ile alakalı ödemelerimiz söz konusu olacak. Bunları da ailenize destek yaparak onları taksitlendireceksiniz. Emlak borcunuz olabilir, vergi dairesine borcunuz olabilir. Bu ara telefon değiştirme fikriniz var sevgili Başak burçları Selam Başaklar, Ay burcu hayırlı olsun, güzel telefonunuz uğurlu ve bereketli olsun diyorum. Evet serbest, kendi işinizi yapıyorsanız daha eğlenceli, daha keyifli bir hafta olacak. Sürpriz sürpriz yeni insanlar, yeni keşifler, yeni oluşumlar hem işinizin daha rahat geçişti hem de yeni tanışacağınız nokta iş yerinizin enerjisine sağlam bir noktada buluşturacak. Yani unutmayın aile bağlarıyla ortaklı işleriniz varsa kazancınız, tencereleriniz daha güzel kaynayacak, daha verimli noktada olacaksınız, daha ilimsel daha romantik takılacaksınız. Büyük ortaklı işleriniz varsa iki ortak veya üç ortaksınız bir ortağınız veda edecek. İki ortakla da belli anlaşmasıyla yollara ayıracaksınız. Bence ortaklarınızın hasarlı noktalarını görün. Çünkü bütün iş sizin üzerinde onlar gayet rahat bir şekilde dışarı işleri koştururken siz hem dışarı hem içeri işi koşturuyorsunuz. Bu ara özellikle sanatçı yönünüzle alakalı spor salonunuz Evet. çocuk spor salonunuz varsa, yüzme salonunuz varsa ya da küçük sokakta spor salonunuz varsa simitçi bile olabilirsiniz. Renkli diyaloglar, renkli konuşmalar, renkli oluşumlar olacak. Yurt dışı ile ilgili ya da şehir dışı yerleşiminizle ilgili bazı konularda Kendinize güvenmiyor olabilirsiniz. Bu fırsat da var. Özellikle çocuklarınızla alakalı bu konuların altyapısını oturtmak istiyorsanız çok güzel yenilikler var. Evlatlarınız bu noktada daha başarılı, daha güzel kapılar açacak. Siz hiç korkmayın efendim diyorum. Evet, aşk enerjiniz. Geçmişin buram buram özlem kokusunu hissedeceksiniz. Böyle yatarken aa onun kokusu mu geliyor diyeceğiz. Çünkü Venüs balık burcunda ya duygusal romantik yönümüzün daha bizi Kampçılayacağı bir dönemdesiniz. Geçmişin size vereceği hiçbir imkan, hiçbir sevgi yok. O yüzden unutalım. Uzun soluklu ilişkilerde bu hafta hem sinemaya gitmek, birlikte vakit geçirmek, yemek yemek, dışarıdaki enerjiyi daha keyifli tadacağız. Ve birbirimize daha sağlam bakışma, daha güzel sürpriz hediyeleri de olacak birbirinize, iyi gelecek. Hatta ve hatta e, bu ara... Ee, sevgilinizin size yani cep telefonu sorunuz var ya böyle bir hediyesi olabilir ya da siz sevgilinize böyle bir hediye alıp da onu onları edebilirsiniz diyorum. Evet ekonomisi zorda olan başaklarda aileden gelecek ufak ufak hani unuttuğunuz miraslar var ya artık hesabınıza yatılacak ve bunlar iyi gelecek ailenize ait arsa, toprak konusunda devletle alakalı sıkıntı duyduğumuz konularda da yasal süreçler hakkınız olan yere kadastro gelmiş olabilir. Bunlarla ilgili parayla alakalı anlaşmalarımız olacak ve bir arsanız var, bu arsayı müteahhitim verelim, bunu mu yapalım diye düşünceleriniz var. Evet arsayı müteahhitim vereceksiniz ama ben toprak hani birine verilmesine çok karşı olduğum için siz istediğiniz hakkı, istediğiniz noktayı alacaksınız. Bu arada toprak hayvancılık işinde uğraşan sevgili başakların hayvanlarınız ya da toprağınıza bir zarar olabilir. Lütfen bu hayvanlarınızı gece kontrol edin, yediği gıdaları kontrol edin, zehirlenme ya da topranızın zehirlenme gibi durum olabilir, zarar edebilirsiniz. Evet çalışan evli çiftlerimiz bu ara eşinizin konumu ve ekstra firimi hayırlı olsun. Sizin de beklediğiniz güzel bir e, yeni bir iş kapınızda da görüşmeleriniz size mutluluk yaratacak. Yaratacak dedim. Sevgili evli çiftlerimizle ilgili uzun süredir sevgisiz hissettiğiniz noktada bu hafta daha mutlu, daha keyifli yemekler yiyeceğiz, daha anlaşılır konuşmalarımız işinizdeki güven problemi, güvensizlik problemi bitmiş olacak. Hem siz hem duygusal hayatınızda daha romantik, Hatta çocuk fikrimizde gündeme gelebilir ve çocuklarımızla alakalı eğitim konuları ile ilgili e, okul müdürünüz ya da rehber öğretmeninizle bu süreci oturtmanız lazım. Özellikle kız çocuğunuzun da bir süreci var odaklanma kavramı var diyor. Özellikle de kardeş. Anne kardeşlerinizin sizin mal konunuzla ilgili devamlı zorlayıcı bir noktası var. Bu dayı ya da teyzeniz olabilir. Biraz e, dayı ve teyzenizin tavırları sizi zarara sokabilir. Bunu ihmal etmeyin. Evlenmiş, ayrılmış ve iş konusunda huzursuz olan sevgili başaklar için sürpriz iş anlaşmaları var. Hatta kendisi küçük büfeye... Kafe, küçük restoran bu tarz fikirlerde de de desteğiyle birlikte güzel fırsat. Hatta aşk enerjiniz de var. Geçmiş birinin beklentisi varsa bu olumlu. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız e, bağırsak enfeksiyonlarımız, bağ ilgili sıkıntımız olabilir ve üreme organlarımızda kişiler var. Yumurtalıklarımıza dikkat edeceğiz. Erkeklerde de kalp ritim bozukluğu olabilir. Efendim ihmal etmeyin. Sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olanlar, ay burcu oğlak olanlar güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerin olsun lütfen diyorum. Bu hafta özellikle gitmeniz gereken iş gereği bazı olumsuz göreceğiniz evraklarla yüz yüze kalacağız. Disiplin olamadığınız konuları artık disiplin etmeniz lazım. Kendinize ait planladığınız iş konuları artık masaya yatırarak kendi masanızı ve işlerinizle alakalı belirsiz giden noktaları çözmek için çok doğru bir hafta. Yani unutmayın ki 23 Ocak'ta Venüs Satürn'ün kavuşumu, bu sizin idealist olduğunuz iş fırsatınızın ayağınıza geleceği. Farklı alanlardan gelecek teknikleri daha net görmeniz ve uzun sürede şu şirkete girmek istiyorum dediğiniz kapılarınızın çok daha rahat şekilde size sunulma imkanı. 25 Ocak'ta Güneş Satürn, otorite figürden rahatsız olduğunuz insanlar arasında sıcak gelişmeler kendi yaşadığımız alandaki gücünüzün farkına varmayı 27 Ocak'ta Venüs Balık burcu seyriyle birlikte iş yerinde kime fedakarlık ediyorsanız artık onlara fedakarlığınızı bırakıp sadece kendinize göstereceğiniz bir döneme giriş sağlayacaksınız. Dikkatli, akıllı, seri ve hızlı olmanız lazım. Grupsal alanda üst düzey ve alt düzey insanlar arasındaki sıkışmalarımızı bırakmamız lazım. Başkalarının sorumluluğu değil, kendi sorumluluğunuzu bilerek onların sorumluluk hatalarını göstermeniz lazım ki sizin ön ünvanınız açılması lazım. Başkalarına destek vererek grup bozulmasın diye mücadele ettiğiniz noktada hep siz eksiğe düşüyorsunuz. Artık kimseye bu hafta iyilik yapmayacaksınız. Çünkü siz... Sevilen, sayılan, merhametli ve vicdanlı evreniz ve insanları devamlı kontrol etmekten kaynaklı kendi başarınıza engel oluyorsunuz. Bunları gö göz önünde alalım, atalım herkese, kendi başarımızı sağlayalım. Evet bu ara yazma yeteneğiniz bilgisayarda düzenleyeceğiniz projeler, yeni iş imkanlarıyla birlikte yıldızınız çok parlayacak. Kendinizi görmek istiyorsanız gökyüzü size bu hafta kendinizi çok iyi gösterecek. İmkan, para ve parayla alakalı yaşadığımız krizleri de görerek kendinizle ilgili adımlarımızı sağlam atacağız. Yani güzel bir hafta. Devlete girmek, devlet taşı devlet memurluğunuzla ilgili güzel oluşumlar ve bu konuda da başvur, başvurularınız ya da seçilen evredesiniz siz Dikkatli Mart'ta da zaten başvurunuz gerçekleşmiş oluyor. Memurluk hakkınız var. Eğer ki tayin farklı bir bölüme değiştirmek istiyorsanız başvurularınızda olumsuz yok ama üst düzey yöneticiniz biraz sert olduğu için imzalamıyor olabilir, erteliyor olabilir. O bir değişim yapacak. Ondan sonra yaparsanız daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ne kadar evrakınızı götürseniz evrak altta kalacak. Çünkü sizin engelleniyorsunuz bu noktada serbest çalışıyorsanız kendi işinizle alakalı büyütmek ve bu konularla ilgili de yeni yeni heyecan yaratmanız lazım çok monoton davrandınız ve burada yeni ekip yeni oluşum kendinize daha renkli bir enerji etmeniz lazım çünkü siz aynı şeyleri tekrar ettiğimiz sürece aynıysa çevreyi genişletiyoruz, alanı genişletiyoruz ki gücümüze güç katalım. Eğer işsizseniz ve hala iş konularınızla ilgili memnun olmadığınız noktalarda 3 Ocak 23 Ocak ve 4 Şubat arasında farklı teklifler var. Gözden geçirmeniz lazım. Büyük kurumsal da ihracat ve şirketinize yurt dışı ile ilgili imkanlarından yararlanmak istiyorsanız gözünüzü dört açın bu ara seçilecek 13 kişi var bu 13 kişi içinde de siz varsınız geçmişe dönüp iş mahkemeniz ve hala haklarınızla ilgili mücadele ediyorsanız bunları evet kazanacaksınız işe yadeniz de olsa da bence bulunduğunuz noktada gayet kendinizi doğru ispatlıyorsunuz hiç yerinizi değiştirmeyin hiç kendinize zarar vermeyin mahkemede geçmişe dönüp haklarınızı alın ama bu tarı ailede emeklilik ve bununla ilgili e, başvurularınız olumlu ve güzel bir süreçte söz konusu olacak. E, yalnız annemizin kemik, diz, kapak ve küçük operasyonlar söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili de hastane koridorları bizi bekliyor unutmayın ama sağlıklı küçük bir operasyon günü verilecek bilginiz olsun. Farklı bir insandan ortaklı teklif alacaksınız, doğru değerlendirin. Yurt dışı başvurularınız ve yurt dışında yaşıyorsanız, buradaki alanlarla ilgili masa değişimi, iş değişimi, yeni fırsatlar beklentiniz varsa gözünüzü dört açın, gayet şanslı. Türkiye'de yurtdışı yurt dışı, yurt dışındaysanız Türkiye'ye geri dönmek istiyorsanız güzel fırsatlarınız söz konusu olacak. Çalışan çiftlerimizin arasında şunu demek istiyorum. Özellikle duygusal yönümüz yoğun olacağı için eve geri dönmek, nersine oturtamıyorum ve eşime ilgilenmiyorum, çocuklarımla ilgilenemiyorum diyorsanız kariyeriniz tamam yapıyor. Bence hiç gerek yok yardımcı destekleyerek, aileniz desteğiyle iş kapımızı ziyan etmememiz lazım, zarar görmenizi istemiyorum. Evet bu arada kredi borçlarınızda azalmalar var, yeni bir oluşum yaratmak istiyorsunuz. 5. aya kadar şu an bu olumluluğu yaratmayın tüm borçlar sizin kenarda bir ne güvenceniz olsun Ondan sonra size ait evreler sahip olacak aileniz ait böyle gece kondu iki katlı evinizle ilgili bazı aksilikler yaşayabilirsiniz bazı sıkıntılar söz konusu taplarımızla alakalı bazı konularda sıkıntı yaşayabilirsiniz varsa kontrol edin ya da devlete ait mahfuzunuz evrağınız neyse bu dönem bunları kontrolü alırsanız zararsız olacağınız gözüküyor bir de taşınma fikriniz var, yeriniz güzel, hiç gerek yok. Hiç kimseyi takmayın, yeriniz güzel. Taşınmak için şu 5 ay içerisindeki borcumuzla alakalı noktayı toparlayacağız. Ondan sonra kendimize yeni bir evle ilgili muradımıza satmaya çalıştığınız küçük bir evinizle ilgili de güzel bir teklif var. Büyük bir eve geçmek istiyorsanız gözünüzü kapatın, cesaret edin, yapın istiyorum. Aşk konusunda yaralarınız iyileşmeye başladı, kendinizi bulmaya başladınız. Ve yeni ilişki adımlarınız, hareket ve çok beğenileceğiniz bir hafta, herkes sizi konuşacak, enerjiniz yüksek, artık siz de gözünüzü açmanız gerekiyor. Yani sizin kısmetiniz kapalı değil, siz kendiniz görmeniz gerekiyor, görmediğiniz için de devamlı benim şansım yok diyorsunuz. Bu ara uzun soluklu ilişkinizden sürpriz konuşmalar, ufak tatil, hafta sonu keyifli geçireceğiniz bir evredesiniz. Birbirinize çok kıymetli bakın, güzel enerjiler sağlayın. Sevgili gençler, kariyer hayatınızla ilgili hani Marmara'da mı okuyayım, Amerika'da mı okuyayım enerjiniz var. İstediğiniz noktanın kapısı sizin için olumlu. Yeter ki kendinize, güveninize ve disiplinize devam ettirin. Sizin başaramayacağınız hiçbir şey yok. Ve aileniz sizinle gurur duyacak. Ve özellikle annenizi sevindirmek istediğiniz, öyle tıp okumak isteyenlerin başarısı çok yüksek. Mümkün olduğu kadar ailenizi sevindirin istiyorum. Ve unutmayın sevgili ev hanımları, uzun süredir sizin şu parkelerinizde kabarmalar, yanlarda kabarma ve koltuk ayaklarınızda sıkıntılarınız var. Ufak tefek tahammül işleriniz var. Eşinize bunu söylüyorsunuz yapmıyor ama siz inadına çağırın. O cebindeki para bazen çıkmıyor. Biliyorum, hak veriyorum ama çıkartması lazım. Biri buradan düşük. Bir de mutfak masanızın acilen değişmesi lazım. Bir de mutfak balkonunuzla alakalı bir sıkıntı var. Oradan terkelere su geliyor olabilir. Bunları düzeltmeniz gerekiyor. Ve unutmayın, sağlık olarak bu ara en önemli şey e, aile büyüklerimizin diz kapat noktalarında sıkıntı var. Sizin de nefes almak, e, bronşlarımız ve nodüllerimizle alakalı noktada hassasiyet var. Bir de migren ağrısına dikkat edelim. Efendim hoşça kalın.